Bugün 28 Ocak 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne özgür ve iyimser enerjiler veriyor. Yabancı kültürler, inanç ve felsefeler, akademik ve hukuksal kavramlar daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Öğle saatlerinde ay kova burcundaki satürnle uyumlu görünümde olacak. Günlük planlarımız ve hedeflediğimiz konularda istikrarlı hareket edebilir, doğru kişilerde uygun zamanlarda görüşebiliriz. Fiziksel aktiviteler, gezmek, yeni insanlarla tanışıp farklı bilgiler öğrenmek için de daha hevesli olabiliriz. Genel olarak iyimser ve neşeli ruh hali bulunduğumuz ortamlarda da etkili olabilir. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay, balık burcundaki Neptünle dik açı yapıp 21 Eylül'den itibaren boşlukta ilerleyecek. Yaratıcılığımızın ve hayal gücümüzün artabileceği bu saatlerde daha idealist davranabilir, geleceğe ait büyük vizyonlarda oluşturabiliriz.